Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bildiğin üzere bugün gündemimizi meşgul eden bir konu vardı. Halil Sezai Paracikoğlu herkes tanıyor. Filmlerini, şarkılarını hepimiz bir kere dinlemişizdir veya izlemişizdir. Bildiğin üzere bugün Halil Sezai Paracikoğlu 67 yaşındaki bir adamı darp ettiği suçundan gözaltına alınmıştı ve serbest bırakıldı ardından savcılık yeniden ifadeye çağrıldı. Ve ben birkaç gündür hastayım ve bu sebepten dolayı Youtube'a video atamıyorum, video çekemiyorum çünkü gerçekten hiç halim yok. Hiçbir şey yapacak gücüm yok diyebilirim. Fakat Instagram'da birkaç arkadaşımız bana mesaj attı. Youtube'dan abonelerim. Ve bu videoyu çekmemi istedi. Ben de biraz olayları araştırdım. Nedir, ne değildir, olaylar nasıl yaşanmış, nasıl gelişmiş, perde arkasında ne var. Bunları biraz araştırarak sizlere bu videoyu hazırlıyorum. Hastayım, sesimden veya şu anki görüntümden dolayı da çok çok özür diliyorum sizlerden. Dilerseniz bu olay nasıl yaşandı detaylarına geçebiliriz. Öncelikle 3 tane baş aktör var bu olayda. Halil Sezai, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç ve Halil Sezai'nin yönetmeni. Peki bu olaylar nasıl yaşandı hemen bu detaylara gelelim. Şimdi Halil Sezai cephesinden yapılmış olan bir açıklama var ve medyaya, magazine sunulan bir güvenlik kamerası kayıtları var. Güvenlik kamerası kayıtlarında şu anda da izliyorsunuzdur, ekrana veriyorumdur. Bu kayıtların sesini tamamen kısıyorum çünkü e, küfürlü olduğundan dolayı YouTube bunu uygunsuz içerik olarak algılayacaktır muhtemelen. Sessiz bir şekilde izleyeceksiniz. Burada Halil Sezai ilk önce Hüseyin Meriç'e bir şeyler diyor ve ardından küfür ediyor. Hüseyin Meriç'in yaptığı açıklamaya göre de o olayın şokuyla ben kelime-i şehadet getirdim diyor. Ve bu kelime-i şehadet sonucunda da hayır Sezai bana ezan mı okuyorsun lan nokta nokta nokta diyerek darp etti diyor. Şimdi videodaki görüntüyü izleyince sesli bir şekilde izleyince Hüseyin Meriç'e hak veriyoruz. Fakat ben bu videoyu tarafsız bir şekilde hazırlıyorum. Şu suçludur şu suçludur diye hiçbir şekilde beyanda bulunmayacağım. Fakat şunu belirtmek istiyorum ki... Halil Sezai'nin yapmış olduğu davranış kesinlikle yanlış ve hiç tasvip etmeyeceğim bir şey. Öncelikle sanatçı kimliğine sahip olan bir insanın 67 yaşındaki bir insan olsun olmasın hiç fark etmez. Bir insana şiddet uygulaması kesinlikle biz insanların tasvip etmeyeceği bir şey. Gelelim olayların bir diğer yüzüne. Halil Sezai cephesinden yapılmış bir açıklama var. Nedir bu açıklama? Halil Sezai diyor ki ben... Bir site içerisinde 4 tane villa var, bu iki villayı film çekmek için kiraladım. Buradaki film YouTube'a içerik üretmek aslında. Halil Seza'yı YouTube'a içerik üreteceğinden dolayı 2 tane villa kiralıyor ve anladığım kadarıyla da o villaların birisinde yaşıyor, bir diğerinde film platosu olarak kullanıyor, YouTube'a içerik üretecek. Ben diyor 4-5 aydır buraya içerik üretmek için yönetmen çağırıyorum diyor. Fakat 5-6 aydır bir arpa boyu yol kat edemedik diyor. Bunun sebebini soruyor gazeteciler. Yani bu konu hakkında Halil Sezai açıklama yapıyor bu dar olayından sonra. Halil Sezai de diyor ki ben ne zaman video çekimine başlayacak olsam veya YouTube'a bir içerik üretmeye kalksam yönetmenim gelse çekime başlasa yan komşum Hüseyin Meriç bizi taciz ediyor diyor. Buradaki taciz ne anlama geliyor? Yani Halil Sezai videosuna tam başlayacakken veya videosunun ortalarındayken Hüseyin Meriç Halil Sezai'nin videosunu sabote ediyor ve bu videoyu çektirmiyor. Hatta Halil Sezai'nin dediğine göre eve bir müzik sistemi kuruluyor Hüseyin Meriç tarafından yan komşusu tarafından yani. Ne zaman bu video çekimi başlasa veya Halil Sezai ne zaman bu yönetmenle bir araya gelecek olsa bu müzik sistemi çalışıyor diyor ve biz toplanamıyoruz video çekemiyoruz herhangi bir yol kat edemiyoruz ve açıklamasına devam eden Halil Sezai Hüseyin Meriç için şu ifadeleri kullanıyor Hüseyin Meriç'in benim yönetmenim ile bir kişisel sorunu var ve bu kişisel sorunu yüzünden biz aylardır herhangi bir çalışma yürütemiyoruz diyor Halil Sezai'nin açıklamalarını okuduğumuz zaman Hüseyin Meriç'in adamlarla Halil Sezai'yi tehdit ettiğini silah gösterdiğini ve benzeri bir sürü mafyatik hareketlerde bulunduğunu beyan ediyor. Fakat her ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın bir 67 yaşındaki bir insana şiddet uygulanmayacaktır. Yani bu olaylar bunu gerektirmez. Ali Sezai'nin yapmış olduğu açıklamada da Hüseyin Meriç'ten bir özür diliyor. Yani benim yapmış olduğum hareket yanlış, bunu yapmamalıydım, tüm kamuoyundan ve Hüseyin Meriç'ten özür dilerim diye bir açıklama yaptı. Şimdi olayları kızdıran bazı siyasi hareketler de var. Nedir bu? Cumhuriyet Halk Partili Eren Erdem bu kanalda kesinlikle siyasete yer vermiyorum. Fakat olayların gelişme açısından bu bilgiye yer vermek istedim. Cumhuriyet Halk Partili'nin milletvekili Eren Erdem... Halil Sezai'yi destekleyecek bir tane tweet atıyor. Halil Sezai'nin arkasındayız tarzından şu an tweet'e tam hakim değilim. Olaya da aslında yabancıyım fakat araştırmalarım sonucu sizlere bu haberi anlatmak istedim. Bundan sonra medyada bir tufan kopuyor. Halil Sezai'ye işte ile insanlar Halil Sezai'nin üzerine gidiyor. Halil Sezai'de bütün bu yaşananlar arasından sonra böyle bir açıklamada bulunuyor. Hüseyin Meriç'in oğlu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ekiplerine Yaptığı açıklamada şu anda koronavirüsü var diye babam hastaneye gitmeyi reddediyor. Burnunda bir tane kırık var. Burnu sürekli kanıyor diyor. Fakat güvenlik kamerası kayıtlarında yani benim izlediğim kayıtta zaten onu da ekranlarınıza vermiştim. Veriyorumdur da bir burun kanaması göremiyorum ben. Ama oğlunun yaptığı açıklamada babamın burnu kanıyor dışarı çıkmıyor hastaneye gitmek istemiyor diye bir açıklama yapıyor magazin mensuplarına ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na. Bu olaydan sonra Halil Sezai gözaltına alınıyor ardından serbest bırakılıyor ve bu olaylar sosyal medyada yeniden patladıktan sonra Halil Sezai savcılık tarafından ifade verilmeye çağrılıyor. Zaten Halil Sezai'nin yaptığı açıklamada da az önceki anlattığım şeyler vurgulanıyor. Fakat bu olayda Halil Sezai bir kere haksız çünkü 67 yaşındaki bir insana vuruyorsun, küfürler ediyorsun, insanların dini inanışını kullanarak hakaretlerde bulunuyorsun bu kesinlikle tahsip etmediğim bir şey. Fakat bu video sabotajları gerçek mi? Halil Sezai'ye silah gösterildi mi? Tehditler edildi mi? Veya bütün bu yaşananlar yani Halih Sezani'nin yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtıyor mu? Bunlar tabii bir sır perdesi. Bunları hiç kimse bilmiyor şu aşamada. Ama elbette ki gerçekler gün yüzüne çıkacaktır. Bu videoyu çok istediğiniz için e, çekiyorum. Çünkü bu olay biraz magazinsel olsa da büyük ölçüde toplumsal bir olay, toplumu ilgilendiren bir olay. Sonuçta deni değerleri kullanarak edilen küfür var veya ortada bir tehdit unsuru var. İşte adam yaralama darp etmek suçları var. Ben de böyle bir video çekmek istedim. Bu tarz içerikleri çekmem ama çok istediniz ve ben de biraz olayı araştırdıktan sonra bu olayın toplumsal bir olay olduğunun farkına vardım ve böyle bir video çekme kararı aldım. Beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan beğenebilir, yorum atabilir, ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beni desteklemek istiyorsanız bu çok çok önemli. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.